Bugün 25 Ağustos 2021 çarşamba. Merkür günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen Ay, güne sabırsız ve meraklı enerjiler veriyor. Kişisel isteklerimiz öne çıkarken, ilişkilerde zaman zaman daha bencil ve dürtüsel eğilimler hissedebiliriz. Öğle saatlerinde Koç burcundaki Ay ile Kova burcundaki Satürn arasında oluşacak olumlu açı, disiplinimizi ve motivasyonumuzu yükseltebilir. Kendimize hedefler belirleyebilir, daha pratik ve rasyonel hareket edebiliriz. Otorite figürlerinden ve aile büyüklerinden de destekler alabilir, kendimizi güvende hissedebiliriz. Akşam saatlerinde ise Koç burcundaki Ay, Terazi Burcu'ndaki Venüs'te Karşıt açıda olacak. İlişkilerde duygusal beklentiler artarken bazı memnuniyetsizlikler de oluşabilir. Merkür ve Neptün arasındaki Karşıt görünüm de duygularımızın etkisinde kalıp yanlış anlaşılmalara ve alınganlıklara zemin hazırlayabilir. İlişkilerde dengeli ve objektif olmaya çalışalım. Ben sen çekişmelerinden uzak durup, özverili ve anlayışlı olup karşımızdaki kişinin beklentilerini de önemseyebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.